Akrep burçları çok duygusal burçlardır. Bir film izlerken bile karakterlerin başlarına bir şey geldiğinde hemen ağlayabilirler. Akrep erkeği çok alıngandır. Başka birinin sallanmadığı şeylere akrep burçları günlerce kafayı takabilir. Kızabilir, üzülebilir, depresyona girebilirler. Akrep erkekleri her şeyin olumsuzunu düşünebilen erkeklerdir. Bu sebeple uzun süre mutlu olmaları sıkıntılıdır. Kendilerini üzecek bir olumsuzluk bulurlar. İnanmıyorsanız bir akrep erkeğiyle tanışıp görebilirsiniz. Akrep erkekleri bir anda patlayabilirler. Patladıkları ve parladıkları zaman yakınlarında olmayın. Ama sonra söyledikleri sözlerden ve yaptıkları davranışlardan pişman olurlar. Akrep burçları genel olarak hayatlarından memnun değillerdir. Nedenini de kendileri de bilmez. Akrep burçları bir günde dört mevsimi yaşayabilir. Sabah mutsuz kalkıp öğlene doğru sevinebilir. Akşam vakti romantiğe bağlayıp gece yatarken depresyona girebilir. Akrep uçları aşırı duygusaldır. Bu nedenle de sürekli ilgi beklerler karşıdan. Akrep uçları sevdiğimi tam sever. Genelde akrep erkeğiyle bir ilişki yaşamış kadın, ondan sonraki başka ilişkisinde bu sevgiyi bulamadığı için mutsuz olmuştur. Akrep uçları size karakter atıyorsa boşuna değildir. Mutlaka bir şeye alınmıştır, kızmıştır. Sorsanız pek cevap vermek istemez. Sizin anlamanızı bekler ama siz anlayamazsınız. Akrep erkekleri kıskançlığın farklı bir evresinde dolaşır. Yani çok kıskançtırlar. Kıskançlıkta kimseyi etraflarına yaklaştırmazlar. Akrep erkekleri bir kişiden sıkılabilir ama kadını öyle kolay kolay bırakamazlar. Akrep burçları kafaya taktığıma o şeyi kimse onun kafasından atamaz. Tek ilacı zamandır, zamana ihtiyaç duyar. Akrep burçları genel olarak başarılı insanlardır. Başarılı oldukça da özgüvenleri artar, özgüvenlerini kazanırlar. Akrep erkekleri çalışkan insanlardır. Fakat sadece motive olduklarında zaman böyle olurlar. Yoksa her durumda tembel olurlar. İşlerinden gelen işe yaparlar. İşlerinden gelmese de yapmak istemezler. Sallar dururlar o işleri. Akrep burçları birisini alındığı zaman aşırı gurur yapıp barışmak istese bile gidip gidip konuşamaz. Bu onların konuşmak istemediği de anlamına gelmez. Sadece bir içindeki sese dinleme arzusundadır. İçinde bir ses bağırır durur gitmeden ona. Kaç taraftan hareket bekler. Kırılgan ve duygusal yapıları vardır. Fazla sahiplenici ve korumacı tavırları kimi zaman karşılarındaki kişileri de rahatsız eder. Fazla alıngan ve kaprisitirler. En ufak bir olumsuz söz onları derinden etkiler ve büyük bir acıya sürükleyebilir. Bu yüzden onlarla birlikteyken sözlerinize dikkat edin. Alışkanlığa bağımlı oldukları için istemedikleri ya da mutlu olmadıkları bir ilişkiyi bitirmek istemezler. Ve son ana kadar da devam ettirmek isterler. Farklı karakterleri ruhlarında barındırırlar. Bir gün dünyanın en mutlu insanı iken, ertesi gün depresyona girip yatak döşecek, ya, tabii her şey olduğu gibi kabullenme eğilimindedirler. Hem sevdikleri kişinin kendilerine bağlanmasını ister hem de bir süre sonra bu ülkeden bulanarak uzaklaşabilirler. Sırf istedikleri olsun diye duygul sömürüsü yapabilirler. Kıskanç yapılarını unutmayın arkadaşlar. Bütün erkekler bakımlı kadınlardan hoşlanır. Biraz dekolte her erkeğin hoşuna gidebilir. Akrep burcu erkeği daha çok değişiklik peşindedir. Bu erkek gerçek bir dekolte avcısıdır.